Şimdi bir dakikada Chia Mindig nasıl yapılır hemen birlikte başlayalım. Açıklamada vermiş olduğum linke tıklayarak veya chia.net'e geliyoruz. Chia Blockchain'i yükleyin sekmesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizi yönlendirdiği sayfadan pencereler bölümüne tıklayıp hemen buradan... Blockchain Windows yazısına tıklıyoruz ve bize 146 MB'lik bir dosya indir Hemen ona indir diyoruz. Ben daha önce indirdiğim için şimdi indirmeyeceğim. Dosyayı indirdikten sonra indirdiğiniz dosyaya çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen New Wallet diyorsunuz yani yeni bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Cüzdan oluşturduktan sonra sizi bu şekilde bir sayfa karşılayacak. Tabii sizde bu tarz bir şeyler yazmayacak ama İlk sistem açıldığında bağlandı yazısını gördükten sonra senkronize edildi yazısını göreceksiniz ve şuradaki sayıya kadar senkronize edilecek yani tepe yüksekliğine kadar. Videoyu çektiğim anda Zorluk seviyesi 182 idi. Buraya geldikten sonra yapmanız gereken pilot bölümüne gelip hemen sağ üst taraftan pilot ekle deyip buradan SSD'nizin boyutuna göre pilot seçeneğini seçiyorsunuz. Pilot seçeneğini seçtikten sonra alt tarafta aynı anda yapacağınız pilot seçeneğini seçiyorsunuz. İsterseniz hemen aşağıdan sistemin kullanacağı ren boyutunu ve çekirdek boyutunu ayarlıyorsunuz. Size tahminim burada gözükenin fazlasını yapmayın çünkü her bir piloting çok fazla bilgisayarı yoruyor Twitter'da paylaştığım Görsel üzerinden bunu anlayabilirsiniz. Yani siz burada ne paylaşırsanız sistem onu kullanıyor. Bu seçenekleri işaretlemenize gerek yok. Ayrıntılarını şu soru işaretlerinin üstüne gelerek görebilirsiniz. Hemen aşağı taraftan göz at sekmesine tıklıyoruz. Buradan bilgisayarıma gelip ilk seçeceğiniz yer ssdniz. Benim 500 GB'lık bir ssdm var. Ben onu seçiyorum. Klasörü seç diyorum. Ondan sonra hemen aşağı taraftan göz at bölümüne tıklayıp buradan da taşınabilir 4 terabaytlık HD'den var var onu seçiyorum onu da seçtikten sonra tekrar seçeyim kabul etmedi onu da seçtikten sonra zaten ikisi de yeşil oldu ve pilot oluşturuyorsunuz ve hemen sizi şuraya atıyor çiftlik bölümüne geliyorsunuz çiftlik bölümüne geldikten sonra hemen size bir pilot oluşturuyor ve bu şekilde Pilotlarınız başlamış ve pilot yapmaya devam ediyor bilgisayar. Pilotun ayrıntılarını şuradaki üç noktaya tıklayıp kayıtlara bak sekmesine tıklayarak ayrıntıları görebilirsiniz. Tüm ayrıntıları burada yazıyor. Şu an anlık olarak hangi işlemleri yaptığı her türlü bilgiyi yazıyor. Pilot işlemi bittikten sonra üretim yapılıyor yazısını gördüğünüzde artık çiftlik bölümüne gelip üretiminizi takip edebilirsiniz. Ben şu an için 300 GB'lık bir pilotlama gerçekleştirmişim ve ortalama bana 6 yıllık bir süre veriyor. Bu süre çok fazla takılmayın. Çünkü bana ilk yüzlük yaptığımda 16 yıl demişti. 2 tane daha yaptım 6 yıla indi. Bakalım 3 terabayeti doldurduğumuzda ne zaman verecek? Ama şuradaki soru işaretine geldiğinizde bunun 3 veya 4 katı daha uzun olabilir diyor. Ama bazı forumlarda okuduğum yazılara göre bazı arkadaşlar o süreler gelmeden Chia coin kazımı yapmış. Yani bu büyük ihtimal bilgisayarınızın sistem özelliklerine bağlı diye düşünüyorum. Veya Chia'nın toplam ağ alanında olan iş işlemleri sayesinde kazanıldığını düşünüyorum. Evet videom buraya kadar takıldığınız tüm soruları Twitter adresimden veya yorum kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet.